Dairiz Yener Türkiye'nin rahatsız ana haber ürkeni karşınızdayız. Ben Nevzümen Tarık İlmaz'la Tarık Haber Orta.com ana haber ürkeni başlıyor. Yaklaşık 22-30'da kadar bu ekranlarda günahı çıkan gelişmeleri. Sizler için paylaşacağız efendim. Ana haber ürkenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Elham Tarık Haber. TikTok Tarık Facebook Tarık Haber Tinkerin Tarık Haber Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber Ensel Ahmet Haber Twitter Tarık Haber, Reddit Ground Life 73, 08, Youtube Tarık Haber TV ve KMT Masa hesapları da yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanıç kurursak değerli dostlar Bigo Live'da yayındayız. Bigo Live kanalımız Tarık Haber TV'den üzere ulaşacak biraz. bu canlı yayına geldiğinizde benim bu canlı yayın kanalımız Tarkıverk'e Bir kere yayınlarız, diki kanalımız Tarık Haber TV'den ulaşabilirsiniz. Twitch'de yayınlarız efendim. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den vizlere ulaşabilirsiniz. Ve Nonolive'da yayındayız. Nonolive kanalımız Tarık-ı Berdiy'den bir yere YouTube efendim, soft bed odaları var biliyorsunuz. Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz bilirsiniz. Değerli izleyenler, e, ilk haberimize geçiyoruz. 20 30 dakika kadar bu ekranlarda izleyin. Yayınlarımızı açtık ilk haberimize geçiyoruz. Efendim, ekrere sular ısınıyor. Çınaristan ateş açtı. Türkiye devreye girince kaçtılar değerli izleyenler. Şişir Bakanlığı duyurdu Yunanistan ateş açtığı Trusyalı güvenlik botlarına görünce kaçtılar değerli izleyen. Yani Şişir Bakanlığı'nın yapılan açıklamada Komoros Bayraklı Antalya'n isimli Roro gemisine iki Yunanistan silah sahil güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirmesi üzerine olay mahallinin derhal iki sahil güvenlik botu edilmiş. bölgeye intikal eden Trusyal sahil güvenlik botlarına Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle tevk etmiştir denilmiş. Haber Haber Güncel İçişleri Bakanlığı duyurdu. Yunanistan ateş açtı. Türk sahil güvenlik portlarını görünce kaçtılar. İçişleri Bakanlığı duyurdu. Yunanistan ateş açtı. Türk sahil güvenlik botlarını görünce kaçtılar. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Komoros Bayraklı Anatolian isimli Roro gemisine iki Yunanistan sahil güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal iki sahil güvenlik botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk sahil güvenlik botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir denildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunan unsurları tarafından Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda, içinde Türk vatandaşlarının da olduğu komoros bayraklı gemiye yapılan taciz girişiminin sahil güvenlik ekipleri tarafından engellendiği belirtildi. Can kaybı ve yaralı yok. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 Eylül 2022 tarihinde saat 13.27'de Çanakkale VTS, gemi trafik hizmetleri,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 Gemide bulunan üç Türk vatandaşı, 6 Mısır, 4 Somali ve 5 Azerbaycan uyruklu toplam 18 personelde herhangi yaralanmanın olmadığı aktarılarak, uluslararası hukuk kuralları riçe sayılarak açılan Taciz Ateşi sonrasında gemide bulunan 18 personelde herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ve yaralı personel olmadığı tespit edilmiştir. Tahkikat başlatıldı. Halihazır'da gemiye iki sahil güvenlik botu tarafından refakat edilmekte olup Çanakkale nöbetçi cumhuriyet savcısı talimatı gereği olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır ifadeleri kullanıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gaziantep... Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22-30'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Sosyal medya onu konuştu. gözaltına alındı alındığı sebebi ise bakın ne çıktı değerli izleyenler. Toplu mezar paylaşımıyla sosyal medyayı sallamıştı. Sabıkası kabarık çıktı, gözaltına alındı. Gaziantep'te bir mezarlıktan video paylaşan ve toplu mezar kazıldığını iddia eden MH, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gaziantep şehitliğinde toplu mezar kazılıyor iddiasıyla sosyal medyada ses getiren MH'nin iddialarının tamamı belediye açıklamasıyla yalanlandı. Şüphelinin tehdit, hakaret, malar, zarar verme, kasten alama, şantaj suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve Yer kesicilik gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Haber. Haber. Güncel. Toplu mezar paylaşımıyla sosyal medyayı sağlamıştı. Sabıkası kabarık çıktı. Gözaltına alındı. Toplu mezar paylaşımıyla sosyal medyayı sağlamıştı. Sabıkası kabarık çıktı. Gözaltına alındı. Gaziantep'te bir mezarlıktan video paylaşan ve toplu mezar kazıldığını iddia eden M.L. emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Gaziantep şehitliğinde toplu mezar kazılıyor iddiasıyla sosyal medyada ses getiren M.L.'nin iddialarının tamamı belediye açıklamasıyla yalanlandı. Çiftlerinin tehdit, hakaret, mala zarar verme, kasten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak hırsızlık ve yan kesicilik gibi suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Gaziantep'te Sosyal medya hesabı üzerinden asli mezarlık içerisindeki şehitlikte, toplu mezar kazıldığını iddia eden Mehle'ye, gözaltına alındı. Çiftelinin çok sayıda suç kaydı olduğunu öğrenildi. Dün akşam saatlerinde Mehle adlı bir kişi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, şehitlikte toplu mezar kazıldığını iddia etti. Yetkililerden açıklama beklediğini ve toplu mezarın bir savaş belirtisi olduğunu iddia eden Mehle'nin videosu, sosyal medyada çok defa paylaşıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, toplu mezar kazılması hazırlıklarının büyük şehirler için rutin bir uygulama olduğu ve vatandaşların kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. 9 Eylül tarihinde akşam üzeri sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda Gaziantep şehitliğinde toplu mezar kazıldığı öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar yer almıştır sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen asılsız iddialara karşı aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. Gaziantep gibi nüfusu 2 milyonu aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum, cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzem bir durumdur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD başkanlığına bildirmesi gereken iller arasındadır. Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, Kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi bir miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılık kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir. Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz. Gaziantep şehitliğinde toplu mezar iddiaları sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Belediyeden açıklama geldi. Gözaltına alındı. Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise MH'yi gözaltına aldı. MH'nin tehdit, hakaret, mala zarar verme, gazten yaralama, şantaj, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık ve yan kesicilik gibi suç kayıtlarının olduğu da öğrenildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Gaziantep'te feci kaza. Hatalı sorgulama faciaya neden oldu. Hava haber bu devam ediyor. Yaklaşık 22 30'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Merak ve göz yaşları. Stadyum buz kesti. Maç yarıda kaldı değerli izleyenler. Son dakika haberiye. Cadiz Barcelona maçında tüm stadyum buz kesti. Bir taraftarın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle oyun Son dakika haberleri İspanyol Liga'da 5. hafta mücadelesinde Cedis Barcelona'yı konuk etti. Nuevo Merendilla Stadyumunda oynanan müsabakanın 83. dakikasında oyun bir anda durdu. Tribünlerde bir taraftarın rahatsızlaması nedeniyle hakem Carlos del Carrogan'da maçı durdurdu. Tribünlerde bulunan taraftarlar ve iki takımın oyuncuları rahatsızlanan taraftarın durumunu merakla takip etti. Bekleyiş de devam ederken tüm stadyum bir anda atta Spor. Spor. İspanya. Son dakika, Cadiz Barcelona maçında tüm stadyum buz kesti. Bir taraftarın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle oyundurdu. Son dakika, Cadiz Barcelona maçında tüm stadyum buz kesti. Bir taraftarın geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle oyundurdu. Son dakika haberleri, İspanya'yla Liga'da 5. hafta mücadelesinde Cadiz, Barcelona'yı konut etti. Nuevo Mirandilla Stadyumunda oynanan müsabakanın 83. dakikasında oyun bir anda durdu. Tribünlerde bir taraftarın rahatsızlanması nedeniyle hakem Carlos del Cerro Grande maçı durdurdu. Tribünlerde bulunan taraftarlar ve iki takımın oyuncuları, rahatsızlanan taraftarın durumunu merakla takip etti. Bekleyiş devam ederken, tüm stadyum bir anda adeta buz kesti. Son dakika haberleri, İspanya La Liga'da 5. hafta karşılaşmasında Cadiz ile Barcelona karşı karşıya geldi. Nuevo Mirandilla stadyumunda oynanan müsabakada Barcelona, 55. dakikada Frenkie de Jong ve 65. dakikada Robert Leandowski'nin attığı gollerle 83. dakikaya 2-0 önde girdi. Oyun bir anda durdu. Karşılaşmanın 83. dakikasında ise hakem Arlos Delcero Grande oyunu bir anda durdurdu. Grande'nin bu hareketinin sebebi merak edilirken, gerçek ortaya çıktı bir taraftar rahatsızlandı ev sahibi Cadiz'in tribünde bulunan bir taraftarının rahatsızlanması nedeniyle maç durduruldu stadyum çalışanlarıyla birlikte kulüplerin sağlık görevlileri de tribünde rahatsızlanan taraftara müdahale etti maçın anlatımını yapan spiker taraftarın kalp rahatsızlığı yaşadığını dile getirdi oyuncular soyunma odasına gitti oyuncular meraklı ve üzüntülü gözlerle taraftarın son durumunu beklerken Misal Bakanı Carlos Gercero, oyuncuları soyunma odasına gönderdi. Görüntüler S-Sport'tan e alınmıştır. Detaylar birazdan. En çok aranan haberler. İletişim. Ana haber ürterimiz devam ediyor yaklaşık 22-30 kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> 4000 lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler, çok e, korktuk alınca sarı öpüştük dediler izleyenler. Eskişehir'de bazı, yaşayan bazı vatandaşlar bir markanın özel indirim yapacağını duymasının ardından ağzının önünde geç, geç, geç, geç, geceden kuyruk oluşturdu. İndirimi kaçırmak istemeyen müşteriler gece 23'te, 23'te sıra beklemeye başladı, 18 bin liralık ürünlerin Or 14 bin lira satılacağını duyanlar 12 saat kuyrukta bekledi. Annesine telefon almak istediği için sabahtan kuyruğa giren gizem törü sıra köşeden dönmeyecek diye bir çok korkmuştuk. Telefon alınca sarılık ve öpüştük ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Yaşan. 4.000 lira indirimi duydular. 12 saat kuyrukta beklediler. Çok korkmuştuk. Telefonu alınca sarıldık, öpüştük. 4 bin lira indirimi duydular. 12 saat kuyrukta beklediler. Çok korkmuştuk, telefonu alınca sarıldık, öpüştük. Eski şehirde yaşayan bazı vatandaşlar bir markanın özel indirim yapacağını duyurmasının ardından mağazanın önünde geceden kuyruk oluşturdu. İndirimi sakınmak istemeyen müşteriler gece 23.00 te sıra beklemeye başladı. 18 bin liralık ürünlerin 14 bine satılacağını duyanlar 12 saat kuyrukta bekledi. Annesine telefon almak istediği için sabahtan kuyruğa giren gizem tölü, sıra köşeden dönmeyecek diye çok korkmuştu. Telefonu alınca sarıldık ve öpüştük ifadelerini kullandı. Eskişehir'de bir mağazada ünlü bir markanın ürünlerinde özel indirimler olduğunun duyulması ile uzun kuyruklar oluştu. Kuyruğa giren vatandaşlar, Başta telefon olmak üzere çeşitli ürünleri daha ucuza alabilmek için 12 saat önceden beklemeye başladı. 4 bin lira indirimi duyunca 12 saat kuyrukta beklediler. Espark Alışveriş Merkezi'nde ünlü bir telefon markasının ürünlerini satan mağazada indirim uygulanacağını duyan vatandaşlar, kapıda sıra oldu. Yüzlerce kişi ürünlere sahip olmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Mağaza açılısından o, 12 saat önce kamp sandalyesini ve yiyeceklerini alan vatandaşlar alışveriş merkezi kapısında bekledi. İndirimli ürünlerin gözdesi ise en son çıkan son model telefon oldu. Kapısında dün akşam 19'dan beri bekleyerek indirimli cep telefonu almak isteyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu mağazada 18 bin liralık telefon 14 bin liraya satıldı. Gece 23.00 T sıraya girdi Dün gece saat 23'dan beri alışveriş merkezi kapısında bekleyen Yusuf Üner kampanyayı duyunca hemen geldiğini söyledi. Telefona ihtiyacı olduğu için sırada beklediğini dile getiren Üner açılışa özel kampanya varmış. O yüzden geldi. Dün gece saat 23'de sıraya girdi. Yani 10 saati gecik bir süredir bekliyorum. Benim telefona ihtiyacım vardı. Kampanyayı duyunca da hemen geldi. Zaten telefon şu an bitti. Fiyatları arttırıp satmaya başladılar. Kesinlikle sıranın sonuna kadar yetişeceğini düşünmüyorum diye konuştu. Zafer midaları yükseldi. Annesine telefon almak için sabahtan kuyruğa girdiğini söyleyen Gizem türü, sırası geldiği için mutlu olduğunu belirtti. Kuyunun arkasında bekleyenler için stokların tükendiğini söyleyen Tölü, sabah da sıraya girdik ve sonunda Zafer midaları yükseldi. Çünkü sıranın geleceğinden umutsuzdu. Sıra köşeden dönmeyecek diye çok korkmuştu. Annem, köşeyi dönersek alabileceğimizi söyledi. Sonunda aldık. Telefonu alınca sarıldık ve öpüştük. Stoklarla sınırlı olduğu için kart veriyorlar ifadelerini kullanırken, Anne Hacer ise, internette gördük indirim olacağını, telefon için bekliyoruz. Allah da bize nasip etti, alabildik. Biz saatten beri bekliyoruz. İnsanlar gelip beklemiş burada, keşke herkes alabilseydi dedi. Hazır bozulmuşken iPhone alayım dedi. Kampanyayı duyarız duymaz kuyruğa giren ve kendi telefonu bozuk olduğu için yeni telefon almak isteyen Çağlar Çamlıca, ben kampanyayı duyup geldim. Telefonum bozulmuştu zaten kampanyayı duyunca kendime hazır bozulmuşken iPhone alayım dedi. Aslında 13 için gelmiştim ama birbirine yetişebildim. yetişebildi. Şu an fiyatı 15.500, ben 13700 -E aldım. Ben saat 8-9 gibi geldim sıraya girdim ifadelerini kullandı. İlliyat. En çok aranan haberler. Ana haber bilgilerimiz devam ediyor. Yaklaşık 20-30'a kadar. Ve diğer haberimize geçiyoruz efendim. sezon başına gelmişti. Resmen açıklandı. Yeni transferici sans çıkmadı değerli izleyenler. Son dakika haberi göre Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Armindo Buruma, Marquio Lemos ve Filip Novaka lisan çıkartılmadı. Son dakika haberi göre Superdor yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bu doğrultuda birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de atacak bir gelişme yaşandı. Sarı Lajöy'de kulüp Armindo Buruma, Marquio Lemos ve Filip Novaka lisan çıkartılmadığını duyurdu. Ayrıca Fenerbahçe'nin bildirisinde bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın Bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır ifadeleri yer aldı. Spor, Spor, Fenerbahçe. Son dakika, Fenerbahçeden resmi açıklama geldi. Armin Dobruna, Mauricio Lemos ve Filip Novaka lisans çıkartılmadı. Son dakika, Fenerbahçeden resmi açıklama geldi. Armin Dobruna, Mauricio Lemos ve Filip Novaka lisans çıkartılmadı. Son dakika haberleri. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve bu doğrultuda birçok ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Armin Dobrulma, Ivan Djolemu ve Filip Novak'a lisans çıkartılmadığını duyurdu. Ayrıca Fenerbahçe'nin bildirisinde bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır ifadeleri yer aldı. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa'da ise başarı hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer döneminin sona ermesinin ardından takıma katılan oyuncularla birlikte kadrodaki yabancı sayısı 17'ye yükselen Fenerbahçe'de 3 isim, listesine dahil edilmedi. Fenerbahçe, Armin Dobrula, Mauricio Lemos ve Filip Novak'a lisans çıkartılmadığını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde futbol ağ takımı oyuncularımızdan Armin Dobruma, Mauricio Lemos ve Filip Novak'ın tescil listesine dahil edilmemiştirler. Bu karar doğrultusunda adı geçen oyuncularımız, sezonun ilk yarısı boyunca Süper Lig maçlarında görev alamayacaklardır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, bu bir teknik karardır ve bu teknik kararın alınmasında oyuncularımızın bireysel davranışlarına ilişkin hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Oyuncularımızdan Armin Dobruma'da ayrıca hamstring yırtığı tespit edilmiş olup, Üç haftalık bir tedavi süreci öngörülmektedir. Dünya Kupası organizasyonu sebebiyle olan dışı bir futbol takvimi yaşayacağımız sezonun ilk yarısı için 14 Kasım'a kadar sürecek olan bu durum sebebiyle. Üç oyuncumuza profesyonelce davranışları ve anlayışları adına teşekkür ediyoruz. Duruma yeni transfer edilmişti. Fenerbahçe, Armindo Bruma'yı sezon başında Hollanda'nın PSL takımından kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Portekizli futbolcu, bu sezon 5 resmi maçta görev aldı ve bir asist yapma başarısı gösterdi. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, NSS, son dakika haber, spor, astroloji ve... Ada Haber Bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.30'a kadar değerli izleyenler ve diğer haberimize geçiyoruz. Tarkan İzmir'de rekor kırdı. Kişi sayısı dünya tarihine geçti değerli izleyenler. Tarkan konseri dünya tarihine geçti. Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri yaşandı. İzmir'in Yunan kurtuluşunun 100. yıl dönümünde sahne alan Tarkan dünya tarihinde rekora geçti. Tarkan konseri en kalabalık ücretsiz konser listesinde ilk 5'te yer aldı. Magazin. Magazin. güncel. Tarkan konseri dünya tarihine geçti. Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri. Tarkan konseri dünya tarihine geçti. Dünyanın en kalabalık 5 konserinden biri. İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılında sahne alan Tarkan, dünya tarihinde rekora geçti. Tarkan konseri, en kalabalık ücretsiz konserler listesinde ilk 5'te yer aldı. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dün başta İzmir olmak üzere tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Yüz binler kordonda Tarkan konserini saatlerce bekledi. Megastar Tarkan uzun bir bekleyişin ardından sahneye büyük bir coşkuyla çıktı. Megastar, konserini yolla şarkısıyla başladı. İzmirliler Tarkan konseriyle coştu. doğdu meydanı tıklım tıklım doldu. Tarkan konserini çok konuşulan geçecek şarkısıyla bitirdi. Dünyada ilk beşe girdi. Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen konsere yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Bu sayıyla birlikte Megastar'ın İzmir konseri, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserlerinde ilk beşe yerleşmiş oldu. Tarkan, tarihe geçmişiz. Megastar Tarkan, konserle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Güzel İzmir, hier, Canım İzmir'i. Dün gece ne oldu öyle? Ne yaptık biz öyle? Dünyanın en kalabalık konserlerinden biri olarak ilk 5e girip tarihe geçmişiz. Vay be. Çok teşekkür ederim o içten, o candan sevginize ve ilginize canlarımı. Enerjiniz müthişti. Hiç unutmayacağım bu konseri. Sizi seviyorum ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kötü karakteri oynamayı seviyorum. Geliminin üstsüz fotoğrafı... An haber devam ediyor. Yaklaşık 22.30'a kadar diğer haberimize geçiyoruz. Beşiktaş'ta ünlü mekanda yangın çıktığı severber oldular değerli izleyenler. Beşiktaş'ta ünlü mekanda yangın çıktığı çalışanlar müdahale etti. Beşiktaş'ta bulunan Oligark isimli gece kulübünün çatı katında yangın çıktı. yangına kulübün çalışanları müdahale etti. Paniğe neden olan yangını kısa sürede söndürürüz. Hader, Hader güncel. Beşiktaş'ta ünlü mekanda yangın çıktı. Çalışanlar müdahale etti. Beşiktaş'ta ünlü mekanda yangın çıktı. Çalışanlar müdahale etti. Beşiktaş'ta bulunan oligark isimli gece kulübünün çatı kısmında yangın çıktı. Yangına kulübün çalışanları müdahale etti. Paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangın, akşam saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme'deki oligark isimli ünlü gece kulübünde meydana geldi. Bünyesinde restoranda bulunan Gözde eğlence mekanının çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören mekanın çalışanları yangına müdahale etti. Çevrede paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana ve bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22.30'a kadar. F-22 milyon euroyu elinin tersiyle itti değerli izleyenler. Son vakabene göre Atilla Salah'yı, Enner Vanizia ve Migor Krespo gerçeği, Fenerbahçe 22 milyon euro'yu elinin tersi değil. itti. Son dakika göre Superdor Süper Lig'de Teknik Direktör Joe yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefiyle Fenerbahçe'de transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Kadrosuna son olarak Minkayi Bet Betoşi'yi katan Salah Cüretler'in birçok oyuncusuna Avrupa Kulüplerinden teklife gelmişti. Yönetimin Portekiz çalıştırıcı da yaptığı toplantıda Atilla Salai Enner Valencia ve Mico El Crispo için düşüncesi soruldu. Toplamda 22 milyon euro Cilsu tarafından reddedildi. Spor. Spor. Fenerbahçe. Son dakika Atilla Salai Enner Valencia ve Miguel Cirespo gerçeği. Fenerbahçe 22 milyon euroyu elinin tersiyle itti. Son dakika Atilla Salai Denner Valencia ve Miguel Crespo gerçeği. Fenerbahçe, 22 milyon euroyu elinin tersiyle itti. Son dakika haberleri, Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Kadrosuna son olarak Micbibatsvay'i katan sarı lacivertlilerin birçok oyuncusuna Avrupa kulüplerinden teklifler gelmişti. Yönetimin Portekizli çalıştırıcıyla yaptığı toplantıda Attila Stalgai, Eynler Valencia ve Miguel Crespo için düşüncesi soruldu. Toplamda 22 milyon euro, Cesus tarafından reddedildi. Son dakika haberleri, Fenerbahçe, yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçirmiş ve birçok oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Son olarak Cihel Seaden Micbibat transfer eden Sarı takımın üç önemli ismi Attilas Zalai, Eynler Valencia ve Miguel Crespo için Avrupa kulüplerinden teklifler gelmişti. Tam 22 milyon euro. İspanya, İngiltere ve İtalya'dan gelen transfer tekliflerin toplamının 22 milyon euroyu bulduğu öğrenildi. Jorge Jesus ile toplantı. Fenerbahçeli yöneticilerin 3 isme yapılan teklifler sonrasında teknik direktör Jorge Jesus ile bir toplantı gerçekleştirdiği ve Portekizli çalıştırıcının oyuncuların transferlerine onayının olup olmadığı sorduğu ifade edildi. 3. de bu takıma lazım. Deneyimli teknik direktörün, Üçü de bu takıma lazım. Benim için önemli oyuncular. Üçünün aynı anda ayrılması takımın kimyası için iyi olmaz. Ama ben hepsinin kalmasını isterim dediği belirtildi. Teklifler reddedildi. Jesus ile yapılan toplantının ardından yönetimin attilası Zalai, Enner Valencia ve Miguel Crespo için gelen teklifleri reddettiği aktarıldı. Takvim. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik.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 Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22-30'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimizle geçiyoruz. Ruslar duyurdu iki şehirden geri çekildiler değerli izleyenler. Rusya Ukrayna'nın iki şehirden birliklerini geri çekiyor. Rusya Ruslava Bakanlığı ordusunun kontrolü altına tuttuğu Ukrayna'nın Harki bölgesindeki izyum ve Balkuley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını açıkladı. Haber, haber, dünya, Rusya, Ukrayna'nın iki şehrinden birliklerini geri çekiyor. Rusya, Ukrayna'nın iki şehrinden birliklerini geri çekiyor. Rusya Savunma Bakanlığı, ordusunun kontrolü altında tuttuğu Ukrayna'nın Harkir bölgesindeki İzgün ve Balakley şehirlerinden geri çekilmeye başladığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin askeri operasyonun hedefine ulaşması için Harkov bölgesine bağlı Balakya'ya ve İzyum şehirlerindeki birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarına yönlendirilmesi için bir çalışma gerçekleştirildiği kaydedildi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze tarihi belli oldu. Bir bakanlık verilebilir diyen Tekin'den Ana haber biterimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-30'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve lider değişti. Daha gol Kolbie yemediler değerli izleyenler. Konyaspor durduramıyor. Hatayspor'u da yenerek maç fazlasıyla lider oldular. Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Arabam.com Konyaspor Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Karşılaşma iki sahibi ekibin bir sporluk üstünlüğüyle sonuçlanırken Konyaspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beyazlar 6 hafta geride kalırken henüz karesinde gol görmüyoruz. Spor. Spor. Atiker Konya Spor. Konya Spor durdurulamıyor. Hatay Sporu da yenerek maç fazlasıyla lider oldular. Konya Spor durdurulamıyor. Hatay Sporu da yenerek maç fazlasıyla lider oldular. Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Arabam Kon Konya Spor, Atakaş Hatay Sporu konuk etti. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1 sıfırlık üstünlüğüyle sonuçlanırken, Konya Spor, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Yeşil Beyazlılar, altı hafta geride kalırken henüz kalesinde gol görmedi. Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Araban Kon Konya Spor ile Atakaş Hatay Spor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 1 üstünlüğüyle sonuçlandı. Konya Spor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Bruno Paz kaydetti. Bu sonucun ardından üst üste 4. galibiyetini alan ve henüz kalesinde gol görmeyen Konya Spor, puanını 14'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ligdeki 5. mağlubiyetini alan Hatay Spor ise 1 puanla 18. sırada yer aldı. Konya Spor, gelecek hafta Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatay Spor ise Kayseri Spor'u ağırlayacak. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Konya Spor, İstanbul Sporu golle doğdu. saatler kala bomba transfer. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 22-30'a kadar medya haberimize geçiyoruz. Günün videosuna bugün ölümü bile hiç saydı. Yaptığı hareketler hayrete düşürdü. Hayatını hiçe sayıp motosiklet üzerinde yaptığı hareketler hayrete düşürdü. alanlarda bir kişinin motosikletinin önünü kaldırarak trafikte devam etmesi görenlerin hay e hayrete düşürdü. Haber. Haber. İlginç haberler. Hayatını içe sayıp motosiklet üzerinde yaptığı hareketler hayrete düşürdü. Hayatını içe sayıp motosiklet üzerinde yaptığı hareketler hayrete düşürdü. Adana'da bir kişinin motorikletinin önünü kaldırarak trafikte devam etmesi görenleri hayrete düşürdü Merkez Çukurova ilçesindeki en işler bulvarlardan biri olan Turgut Özalda bir gencin seyir halindeyken motorikletin önüne kaldırıp gitmesi dikkat çekti genç diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında önü kaldırdığı motoriklettin koltuğunu ayaklarıyla basarak devam etmesi tehlikeyi artırdı genç kimseye aldırış etmeden bulvarda ölümüne yolculuğa devam etti. Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından anbean görüntülendi. İlliyat, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ne buldularsa çaldılar. Şoke eden görüntüler ortaya çıktı. Erdoğan'dan Yunanistan'a bir askeri operasyon mu hazırlanıyor, sorusuna yanıt. Kan donduran vahşet. Çocuğunun gözü önünde katletti. En çok aranan haberler. İletişim. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22-30'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Üç çocuk, üç çocuk annesinin acı sonu değerli izleyenler. songuldakta acı olay yaşandı evde. Alt Fein'i temizlemek isteyen Ersin Demir silahın ateş almaz sonucu yengesi Derya Tunçdemir'i vurdu. Kanlar içine yere yığılan talihsiz kadın ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Tunç Bilek'in yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Ersin Tunç Demir gözaltına alınırken, av tüfeğinde el konuldu. Üç çocuklu annenin acısı sonu. Yanlışlıkla öldürüldü. Zonguldak'ta acı olan. Evde av tüfeğini temizlemek isteyen Ersin Tunç Demir silahın ateş alması sonucu yengesi Derya Tunç Demir'i vurdu Kanlar içinde yere yılan talihsiz kadın ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeden Tunç Bilek'in yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Ersin Tunç Demir gözaltına alırken paltufeyine de el konuldu. Zonguldak'ta Ersin Tunç Demir paltufeyini temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu kardeşinin eşi Derya Tunç Demir'i 42 gazara vurarak öldürdü. Üç çocuk annesiydi. Olay Akşam saatlerinde Dilaver Mahallesi Şehit Güngör Tuncel Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Ersin Tunçdemir, av tüfeğini temizlerken silah bir anda ateş aldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, yengesi Derya Tunçdemir'e isabet etti. Üç çocuk annesi kadın kanlar içinde kalırken, İkbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tunçdemir, Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Derya Tunçdemir'in yakınları hastanenin önünde sinir krizi geçirdi. Gözaltına alındı. Polis, Ersin Tunçdemir'i gözaltına alırken, alt tüfeğine de el konuldu. Ersin Tunçdemir'in emniyetteki sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 22-30'a kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Ak Parti ve MP tep göstermişti. Tunç Soyer eleştirilere bakın nasıl yanıtladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir Kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla. Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinliğindeki konuşmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçelik'den tepki çekilmişti. Sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt veren Soyer, hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmayı hiç kimse gölge düşüremez ifadelerini kullandı. Haber, haber, güncel. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt. Muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den eleştirilere yanıt. Muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen etkinlikteki konuşmasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tepki gelmişti. Sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt veren Soyer, Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez ifadelerini kullandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda düzenlen etkinlikte yaptığı açıklamada, Osmanlı ile ilgili de ifadeler kullanmış ve 100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular ifadelerini kullanmıştı. Ömer Çelik, Cumhuriyet'te bizim Osmanlı Devleti'de. Soyer'in sözlerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki gelmiş ve sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yapılmıştı. Çelik'in paylaşımlarında şu ifadeler yer almıştı. Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde ülkemize yapılmış düşmanlıklara karşı konuşması gerekenlerin Osmanlı Devleti'ni hedef alması şuursuzluktur. Tunç soylu'nun Osmanlı sözlerine AK Parti sözcüsü Çelik'ten sert tepki şuursuzluktur. Daha önce de ifade etmiştik, kim Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye çalışıyorsa, milletin egemenlik hakları ile sorunu vardır. Bütün siyasi misyonu Cumhuriyetimiz ile Osmanlı Devletimizi kavga ettirme üzerine kurulmuş olanlar var. Cumhuriyetimize sahip çıkmak için tarihimizin büyük köklerinden Osmanlı Devleti ile kavga etmek milletimizin kimliğine saldırıdır. Cumhuriyet de bizim, Osmanlı Devleti de. Bahçeli de tepki göstermişti. Soyer'in sözlerine sert bir şekilde tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır demişti. Tunç Soyer'in Osmanlı ile ilgili sözlerine Bahçeli'den çok sert tepki. Soyer'den eleştirilere yanıt. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Soyer, şu ifadeleri kullandı. Sevgili İzmir, dün akşam çok güzeldi. Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan Saray Erkanı'nın değil Bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda Canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye Devam edeceğiz Ana sayfaya dönmek için tıklayınız Gaziantep. Ana haber bürtelimiz devam ediyor Yaklaşık 22 30'a kadar Değerli dostlar ve diğer haberimize Geçiyoruz Değerli izleyenler kentte olduğu belirlendi operasyonla yakalandı. Terlikte kaçmaya çalıştığı peşkinliği pes teritti değerli izleyenler. Karamalı hırsızlık suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mert Salar polisin takibi sonucu yakalandı. Kendisini gören gazeteci fark eden Salar, "Polise A Bey bu beni niye çekiyor? Birini mi öldürmüşüz?" dedi. Haber, haber, yaşam. Polisler kentte olduğunu öğrenip operasyon düzenledi. Terlikle kaçmaya çalıştı, ilk sözleri pes Polis Polisler kentte olduğunu öğrenip operasyon düzenledi. Terlikle kaçmaya çalıştı, ilk sözleri pes dedirtti. Karaman'da hırsızlık suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mert Salar, 26, polisin takibi sonucu yakalandı. Kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark eden Salar, polise ağabey bu beni niye çekiyor? Birini mi öldürmüşüz, dedi. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mert Salar'ın, kentte olduğunu belirledi. Terlikleriyle kaçmaya çalıştı. Ardından adresini belirleyip, operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden Salar, terlikleriyle koşarak kaçmaya çalıştı. Polisin takibi sonucu yakalanan Salar, Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastane çıkışı kendisini görüntüleyen gazeteciyi fark edip polislere dönerek "Abi bu beni niye çekiyor? Birini mi öldürmüşüz dedi. Salar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Ana haber mülterimiz devam ediyor yaklaşık 22.30'a kadar değerli dostlar ve diğer haberimizle geçiyor. Ortalık savaş alanına döndü. İstanbul'da korku anlar yaşandı. Her iki tarafta da yakınlarını çağırdı değerli izleyenler. İstanbul'da alacak verecek kavgası yaşandı. İki tarafta yakınlarını çağırdı. Ortalık savaş alanına döndü. İstanbul'da korku yaş dakikalar yaşandı. Fatih'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada iki tarafta yakınlarını çağırınca sokak savaş alanına döndü. Tekneme yumrukların havada uçuştu kavgayı polis bile ayırmakta güçlük çekti. Sokaktakilerin büyük korku yaşadığı olay kameralar tarafından kayıt altına alındı. Haber, haber, yaşam. İstanbul'da alacak verecek kavgası. İki tarafta yakınlarını çağırdı, ortalık savaş alanına döndü. İstanbul'da alacak verecek kavgası. İki tarafta yakınlarını çağırdı, ortalık savaş alanına döndü. İstanbul'da korku dolu dakikalar. Fatih'te alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada iki taraf da yakınlarını çağırınca sokak savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis bile ayırmakta güçlük çekti. Sokaktakilerin büyük korku yaşadığı olay kameralar tarafından kayıt altına alındı. Fatih'te iki grup arasında alacak, verecek meselesinden dolayı yaşanan kavgayı polis ayırmakta güçlük çekti. İki taraf da yakınlarını çağırdı. Olay hep. Dün ölen saatlerinde Fatih Gedikpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine gelen kişiyle iş yeri sahibi arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma sırasında iş yeri sahibi yakınlarına haber vereceğini söyledi. Tartıştığı kişide dışarı çıkarak, yakınlarına haber verdi. Olay yerine gelen her iki tarafın yakınları yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdılar. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekerken kavga anları amatör kameraya yansıdı. DHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Terlikle kaçmaya çalıştık. İlk sözde Bu haberimizle birlikte tarikhaber.com an haber bültesinin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber seyircilerini tarikhaber.com'a bekleriz. Seyirizde yer alan reklamlara tıklayarak bize destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar deriz, hoşça